Türkiye'nin taraflarından bir ülkenin karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Maza, Tarık Haber Notu.com ana haber ülkesi başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşasam. Ana haber ülkesimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tane olursak: TV Tarık Haber, TV Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV Page Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yayı Tarık Haber, Tam Bet Tarık Haber, İstihdamet Tarık Haber. Bir seyir haberleri, Haber Red Grand Type birbirini söyleseniz YouTube Tarık Haber TV belki Tarık Yılmaz yaptığıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak bir kolayda yayındayız efendim. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Upcanlı yayında yayındayız. Upcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. LİK'e de yayındayız efendim. LİK'e kanalımız Tar Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz ve Buzkes'te yayındayız. Buzkes kanalımız Tar Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Görüyoruz ve ana haber bültenimiz başlıyor. Değerli Ziyanlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz dedi. Partisi'nin grup toplantısına konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu müteahhitin bir kriteri olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu can kaybı olmasın diye düşünen bütün vatandaşlarımın buna dikkat edildi. Müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz Yapıt denetim elemanları için mesleki yeterlilik belgesi getireceğiz ifadelerini kulağınızı. pel Yayınımızda kısa bir arıza olduğu için özür dileriz. Tekrar e, aktif oluyoruz ve ilk haberimizle geçiyoruz. Kayseri'de art artta iki deprem meydana geldi. Alpat Kayseri İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde ve saat 19.59'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyuyoruz. AFAD, Kayseri İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde, saat 19.59'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, verilerine göre, İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 km derinliğinde yaşandı. Depremi hisseden bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken yetkililerden alınan bilgiye göre ise şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bize intikal eden cam ve mal kaybı yok. İncesi kaymakamayı açıklamak verilerine göre bugün 18.16'da ilçemizde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar bize intikal eden hangi bir cam ve mal kaybı yoktur. Başta ince sulu hemşerilerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İfadelerini kullandı. Saat 19.59'da 4.0 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ankara ve Diyarbakır'da deprem sonrası fahiş kira artışına soruşturma açıldı. Son dakika haberine göre Ankara ve Diyarbakır'da deprem sonrası fahiş kira artışlarıyla ilgili savcılıklar hareketi geçti. Cumhuriyetbileceğin Savcılıklarınca fahiş artış yapan ev sahipleri tespit edilecek. Son dakika haberi. Ankara ve Diyarbakır'da deprem sonrası fahiş kira artışları ile ilgili savcılıklar harekete geçti. Cumhuriyet başsavcılıklarınca fahiş artış yapan ev sahipleri tespit edilecek. Son dakika haberi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce vatandaş farklı illere göç etti. Göç nedeniyle Mersin, Konya ve Ankara ve Diyarbakır gibi illerde ev fiyatları ve kiralarda yaşanan fahiş artış tepki çekti. Ankara'da son 20 günde konut satışı ve kira bedellerinde ciddi artışlar yaşandığı tespit edildi. Diyarbakır'da konut satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar yaşandığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yoğun şekilde Ankara'ya geldikleri belirtilerek, bu durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler geldiği aktarıldı. Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar tespit edildiği ifade edilen açıklamada, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü mali suçlarla mücadele şube müdürlüğüne gerekli tarih verilmişti. Bilgisine yer verildi. Diyarbakır'da da inceleme batıldı. Diyarbakır'da da diğer illerde olduğu gibi gibi yapılan araştırmada alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit edildi. İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılmasının üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü mali suçlarla mücadele şube müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi. NTV.com TRI Google Nest'e takip edin Adalet Bakanlığı'ndan fahiş miyat için yeni düzenlenme Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem son depremler endeksisinin sahibi kolonları kesmediğini iddia etti. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İran'da tetik gibi tatbikat yapıldı. İran ordusu ve devrim muhafızları ordusunun ortak tatbikatı ülke hava sahasının yaklaşık 3'te 2'sinde gerçekleştirecek. İran ordusu ve devrim muhafızları ordusunun ortak tatbikatı ülke hava sahasının yaklaşık 3'te 2'sinde gerçekleştirilecek. İran geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlattığını duyurdu. İran devlet televizyonunun haberine göre, velayet seması savunucuları 1400 adı verilen tatbikat, ordu ve devrim muhafızları ordusundan hava savunma birimlerinin katılımıyla başladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tatbikata ilişkin bilgi veren General Kadir Rahimzade, özel amaçlı müşterek hava savunma tatbikatının harekat aşaması, ülkenin kuzeybatısı, batısı ve merkezindeki hava sahasında yürütülecek. Tatbikatın son aşaması, ülke hava sahasının yaklaşık gerçekleştirilecek dedi Rahimzade tatbikatta savaş uçakları insansız hava araçları radarlar elektronik savaş ekipmanları ve iletişim sistemlerinin kullanılacağını ve yüzden fazla uçakla ülkenin nükleer askeri ve ekonomik merkezlerine yönelik muhtemel bir saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin performansının test edileceğini belirtti Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre ETD son gün emeklilik için borçlar siliniyor. ETD ile ilgili son dakika açıklaması geliyor? ETD borçlar siliniyor. ETD'nin ilk emekli maaşının ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama geldi. Deprem nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren meclis gündemindeki konuları ele almak için bugün çalışmalarına başlıyor. Milyonlarca vatandaşın çıkmasını beklediği EYT'li son viraja girildiği, düzenleme bugünün meclis genel kurulup gündeminde ele alınacak, muhalefet de desteklediği için düzenlemenin jet hızıyla yasak, yasalaşması bekleniyor. İşte EYT ile ilgili merak edilen tüm de detaylar. EYT ile ilgili son dakika açıklaması geliyor. EYT'de borçlar siliniyor.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 İşte EYT ile ilgili merak edilen tüm detaylar. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek, başvurular ne zaman başlayacak? İşte EYT'de son durum ve detaylar. Sabahtan Cübeyle Yalçı'nın haberine göre emeklilikte yaşa takılanlar EYT artık geri sayıma geçti. Meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edilen kanun teklifi bugün genel kurulda görüşülecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor. AK Parti'den EYT açıklaması bugün bitebilir. EYT hakkındaki görüşmelerde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, ilk günden başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz demişti. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Eylül 99 öncesinde başlayanlar emekli olabilecek. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatıyor? Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların Nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor. Kimler kaç yıl görev ile EYT'den yararlanacak? Düzenlemede yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2.250.000 kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Vekili Mustafa Elitaş, düzenlediği basın toplantısında ilk işlerinin EYT yasa teklifi olduğunu açıkladı. Elitaş, 4 maddeden oluşan EYT yasa teklifi için salı günü bugün bitirebiliriz. Olmazsa en geç çarşamba günü çıkar, mesajı vermişti. Veraset vergisi muafiyeti. EYT'den sonra vatandaşın devlete olan mergi ve diğer borçlarını yeniden yapılandıran yasa teklifi ele alınacak. Pakete deprem bölgesine yönelik yapılacak işler ile ilgili bazı maddelerin de eklenmesi için hazırlık yapılıyor. Bunlar içinde deprem bölgesinde veraset ve intikal vergisi muafiyeti, araçların muayene sürelerinin uzatılması, taşıma, kiralama gibi konularda kolaylık sağlanmasına dönüp düzenlemeler olması bekleniyor. Pay hatları yasası itaş seçimlerden önce fay hatlarına ilişkin yasal düzenlemeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyıp yasalaştırması planladıklarını söyledi akıl tutulması Eliitaş soruları yanıtlarken seçimlerin erteleneceğini iddia eden muhalefeti sert dille eleştirdi Eliitaş ya akıl tutulması ya da kötü niyetliler şeytanın bile aklına gelmeyecek bir şeyi nasıl düşünüyorlar Hayret ediyorum Anayasa ve yasalara göre en geç 18 Haziran'da seçimin yapılması öngörülüyor, dedi. Bahçeli'ye destek. Elitaş, stadyumda atılan sloganlar sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş'tan istifa etmesini, Sayın Bahçeli Devlet Adamı. Hem Tenerbahçe hem Beşiktaş Kulübü'nün bir avuç holiganının hükümet istifa diye bağırmasını hassasiyetten ve vicdandan yoksun olduğunu düşünüyorum. Umuyorum kulüpler yoktur diye temenni ediyorum, dedi. Milliyetin haberine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomist Muhammed Bayram şu ifadeleri kullandı. EYT meclis gündemine gelirse eğer 28 Şubat Salı günü yasalaşırsa vatandaşlarımız Mart ayında dilekçe verir, dilekçe verdiklerinden bir ay sonra kanuni olarak kendilerine emekli aylığı bağlanır. Eğer bu yasa çarşamba günü yani bir Mart'a kalırsa, ve 1 Mart'ta yasalaşırsa vatandaşlarımız yine Mart ayı içerisinde dilekçelerini verip Nisan'da ilk emekli maaşlarını alırlar. Yani 28 Şubat'ta kanun çıkmasıyla Mart'ın ilk günlerinde kanun çıkmasında vatandaşlarımızın emekli maaşlarını almaları açısından farklılık bulunmamaktadır. Depremde hayatını kaybeden eğitlilerin ailelerine aylık bağlanacak mı? EYT başvuruya esas olduğu için vatandaşlar emekli olmadan yani dilekçe vermeden emekli olamayacaktır. EYT kapsamında 5000 ile 5975 gün ile SSK'dan emeklilik, 9000 gün prim günü sayısı ile Bağkur ve Emekli Sandığı'nda emeklilik söz konusudur. Mevzuatımıza göre zaten deprem nedeniyle hayatını kaybeden veya mağdur hale gelen kişinin yakınlarına çok çok daha az prim günü sayısına emeklilik aylığı bağlanabiliyor. Yani illa EYT çıkacak ve maaş bağlanacak diye beklenmemek lazım. SSK'da 900 gün, bakur ve emekli sandığında 1800 gününüz varsa mağlul olan kişilere bizzat emeklilik aylığı, ölen kişilerin yakınlarına bizzat emekli aylığı bağlanabiliyor. EYT yasasının çıkmaması depremzedeler için bir hak kaybı değildir. Banka promosyonlarında artış bekliyor musunuz? Banka promosyonları çok önemli hale geldi hem bankalar açısından hem banka promosyonları alacaklar açısından. Bankalar açısından önemli hale geldi çünkü bankaların Türk lirası mevduatı tutma oranı artırıldı. Eğer bankaların döviz mevduatı %50'den fazla ise Merkez Bankası'nın zorunlu karşılığı ve devlet tahvili alma zorunluluğu artırıldı. Bundan dolayı bankaların Türk lirası mevduatları yoksa zararda olacaktır. O yüzden bankalar bir promosyon yarışına girecektir. Vatandaşlarımız da bu promosyonu almak için bekliyor. 5000 lira eklemelerle beraber 15000 lira civarında bir promosyon durumu olacağını ben bekliyorum. Bunun için vatandaşlarımız bankaya gidip bana ne kadar promosyon vereceksin şeklinde sormalıdır. EYT düzenlemesinde değişiklik olur mu? EYT yasasının Bağkur intibak, Bağkur ihya, stajyer ve çıraklık sorununun çözülmeden çıkması bazı mağduriyetlere neden olabilir. EYT düzenlemesinde komisyonda bu sorunlara ilişkin bir çözüm çıkmadı. Genel kurula ilave edilecek maddeyle bu çözülebilir. Ancak EYT yasasının hızlı bir şekilde çıkması bekleniyor. Bunu genel kurula geldiğinde hepimiz birlikte göreceğiz. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Koca diyorduk Kağıthane Devlet Hastanesi taşınıyor değerli izleyenler. Sağlık Bakanı Fardin Koca Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tetros Alehum Jesus ile ortak basının açıklaması düzenledi. Bakan Koca... Açıklaması da Kağıthan Devlet Hastanesi'nin Seyran Hamidiye Hamediye Eftar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınacağını diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Kocak Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile ortak basın açıklaması düzenledi. Bakan Koca, açıklamasında Kağıthane Devlet Hastanesi'nin Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde depreme dayanıklılık araştırmaları yürütüldüğünü belirterek, bu çerçevede İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyran Tepeşişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir, dedi. Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ, Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kuluge ile Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki Sahra Hastanesini ziyaret edip, incelemelerde bulundu. İkili görüşmenin ardından Koca ve Gebreyesus basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin 11 kentte büyük yıkıma ve can kabına yol açtığını söyledi. Koca, depremin ilk saatlerinde seviye 4 acil durum ilan ettiklerini ve uluslararası dayanışmaya imkân kazandırdıklarını dile getirdi. Bizzat ziyarete gelip sahayı gördüler. Bakan Koca, Birleşmiş Milletler'in, Birleşmiş Milletler Sağlık Alanındaki Uzman Kuruluşunun Dünya Sağlık Teşkilatı olduğunu hatırlatarak, Söz konusu Uluslararası Destek Çağrısı'nın sağlık alanındaki yönetimi için yetkili kuruluş olarak Dünya Sağlık Teşkilatı belirlenmiştir. Bu çerçevede bugün Dünya Sağlık Teşkilatı'nın en üst düzeydeki yetkililerini ülkemizde ağırlıyoruz. Genel Direktör Tedros Adhanom ve Avrupa Bölge Direktörü Hans Kuluge, ekipleriyle bizzat ziyarete geldiler, sahayı gördüler. Kendileriyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizin deprem sırasında maruz kaldığı olumsuz etkilerin yanı sıra sunduğumuz sağlık hizmetlerini ve toparlanma sürecine ilişkin planlama ve çalışmalarımızı kendileriyle paylaştık. Bu sürece Birleşmiş Milletlerin ve Sağlık Teşkilatı'nın nasıl katkı verebileceğine ilişkinde istişarelerde bulunma fırsatı elde ettik. Bundan sonraki süreçte ekiplerimiz, belirlediğimiz öncelik alanları olan sağlık altyapısı, mobil sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, aşılama, ruh sağlığı, çevre sağlığı hizmetleri gibi birçok kritik alanda çalışmalarına devam edecek dedi. 35 Sahra Hastanesi Deprem sürecinde yaralıların acil tedavisi ve ardından güvenli bölgelere naklini öncelediklerini dile getiren koca, afet bölgesinde kullanılır durumdaki hastanelerimize ek olarak 27 si yabancı dostlarımızca kurulan toplam 35 tam teşekküllü. Ameliyathanesi olan Sahra Hastanemiz, ...ve 110 acil müdahale birimimiz ile yerinde sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu sağlık kuruluşlarımız, yaralılarımıza hızla ilk müdahalelerin yapılmasında büyük bir performans sergilemiştir. Yereldeki ekiplerimizin yanı sıra, Afet Bölgesi'ne sevk ettiğimiz 1253 ambulans ve 245 unke ekibi sürekli görev yapmaktadır. Bunlarla birlikte 14 hava ambulansımız... Cumhurbaşkanlığımızın uçaklarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ve gemiler ile yaklaşık bir hafta içinde 50 bine aşkın yaralımızı hızla bölge dışına naklettik. İkinci aşamada bölgedeki depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçtik. 112 Acil ve unke ekiplerimiz yerleşim yerleri ve köyleri karış karış dolaşarak sağlık taramalarını yapıyor, gerekli ilaçları temin ediyor ve hijyen malzemelerini dağıtıyor diye konuştu. Sulardan düzenli numune alınıyor. Tüm sağlık tesislerinde etkin sendromik sürveyans takibi yapıldığını belirten Bakan Koca, bölgedeki şebeke sularından düzenli olarak aldığımız numuneleri analiz ediyor ve sonuçlarını vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Bölge genelinde ilaçlama ve kireçleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Deprem ve bölgede çalışan ekiplere tetanos aşılarını yapıyoruz. Aynı şekilde çocukluk çağı aşılamaları da aksamadan devam ettiriliyor. Şu ana kadar halk sağlığını tehdit edecek bir durumun ortaya çıkmamış olması bu sıkı tedbirler sayesindedir. Dünya Sağlık Teşkilatı ile verimli işbirliğimiz depremin ilk anından itibaren devam etmektedir. Ülkemize gelen yabancı sağlık ekiplerinin koordinasyonu için Adana'da oluşturduğumuz ortak koordinasyon merkezi, ekiplerin gerekli standartlara sahip olmaları, kontrolü ve koordinasyonu anlamında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu kadar büyük bir felakette yürüttüğümüz, bu ortak çalışma modelinin gelecekte yaşanabilecek sağlık acil durumları açısından dünya içinde önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyoruz. Kendilerine bir kez daha sizin huzurunuzda da buraya kadar geldikleri ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum dedi. Tedirgin olacak durum söz konusu değil. Ülke genelinde sağlık tesislerinin depreme mukavemeti konusunda harekete geçtiklerini belirten Bakan Koca, depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. Bu çerçevede İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyran şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir. Taşınma işlemi birkaç gün içerisinde tamamlanacaktır. Benzer çalışmalarımız devam edecektir ve bu taşınma durumlarını bilgilendirme çabası içerisinde olacağım. Ayrıca bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi içinde hem hizmetin devamı hem de kıymetli bilim insanlarımızın hizmete devam edebilmeleri için de gayret ve çaba içerisindeyiz. Bununla ilgili de son durumu önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklamaya gayret etmiş olacağım. Vatandaşlarımızın bu dönemde tedirgin olmaması, ve bu anlamda açıklamaları dikkatle takip etmelerini önemsiyorum. Vatandaşlarımızın tedirgin olacağı bir durum söz konusu değil, diye konuştu. Gebreyesus, Türkiye'nin uluslararası yardıma da ihtiyacı var. DSA Genel Direktörü Gebreyesus ise her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyleyerek yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Gaziantep'ten Antakya'ya Karayoluyla geldik. Yolda gördüğümüz yıkım, inanılmaz boyutlardaydı. Deprem 11 ili etkilemiş. Yaklaşık 44 bin ölü ve birçok yaralıyla gerçekleşen felaket büyüktür. Bakan ve hükümetin depremzedelere yardım konusunda ellerinden geleni yaptıklarının bilincindeyiz. 55 bin tahliye kolay bir iş değildir. Sahada çalışan görevlilere ve özellikle 14 bin unke görevlisine teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha depremin büyüklüğüne dikkat çekmek istiyorum. İnanılmaz büyük bir depremdi. Türkiye elinden gelenin en iyisini yapıyor ama uluslararası yardıma da ihtiyacı var. Uluslararası toplumdan Birleşmiş Milletler finansmanı yolu ile vadettikleri yardımı yapmalarını rica ediyorum dedi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. ÖSYM koordinatörleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi değerli izleyenler. Yani. Öçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Öçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Bayram Merkezli depremlerin üniversiteleri ve sınav yapılan merkezleri etkileme durumlarını tespit etmek amacıyla OA kapsamına alınan illerin ilk ve ilçe sınav koordinatörleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bölgenin durumu değerlendirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM koordinatörlerinin durumu ve çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Deprem dolayısıyla ek başvurulardan ücret alınmayacak. Asrın felaketinin yaralarını el birliğiyle saracaklarını söyleyen Başkan Ersoy, gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ersoy, ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav Nisan ayı başında gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavıdır. Bu sınavla ilgili Mart ayının başında ek başvuru alacağız. Ek başvuruda adaylar istedikleri yeri tercih edebilecekler. Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendik. Bu bölgeler nüfus hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağını beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak dedi. Ana haber bilgilerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Solunum yolu rahatsızlığı olanlara toz taşınımı uyarısı yapıldı. Solunum yolu rahatsızlığı olanlara toz taşınımı uyarısı yapıldı. Değerli izleyenler. Solunum yolu rahatsızlığı olanlara toz taşınımı uyarısı. Kentin birçok noktasında iki gündür etkili olan toz taşınımından dolayı çamurlu yağışta görüldü. Yağışın ardından park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros, çöl arazilerinde atmosfere kalkan tozun ve kumun rüzgarlarla beraber bahar aylarında Türkiye'ye geldiğini söyledi. Atmosferin içerisindeki tozun yağmurla birlikte yeryüzüne indiğini belirten Toros, Şimdi bu yere düştüğünde tabi ki suyun içinde bu toz parçacıkları kadar kum parçacıkları olduğu için bilhassa parlak cisimler yüzeyine vurdu ve az miktarda yağdığı zaman daha çok kendini belli ediyor. Su buharlaşıyor ve tozun izleri araç yüzeylerinde veya parlak yüzeylerde kalıyor. Onun için biz yağmur çamurları diye bunu söylüyoruz ifadelerini kullandı. İnsan vücudu çör tozlarına alışkın değil. İnsan vücudunun çör tozlarına alışkın olmadığını dile getiren Toros şöyle devam etti. Bu çör tozları yer seviyesinde ise doğrudan soğuduğumuz zaman doğal olarak toz yani kum parçacıkları vesaire arzu ettiğimiz bir durum değil. Ama bununla beraber genel anlamda düşündüğünüz zaman bu çör tozlarının içi mineraller yönünde çok zengin. Afrika'nın çör tozu mineral yönünden çok zengin. Bilhassa bahar aylarında yeryüzüne düşerek aslında yeryüzünün doğal gübresini, bitkilerin doğal gübresini oluşturuyor. Dolayısıyla denizlerdeki o canlıların, karadaki bitkilerin besin ve mineral kaynağı çöv tozları oluyor. Toz taşınımına karşı özellikle solunum yolu hastalığı bulunanların dikkat etmesi gerekiyor. Çöv tozlarının çok yoğun solumadığımız sürece ve vücudumuzda solunum yolu rahatsızlığı yoksa herhangi bir zararı bulunmuyor. Afrika'daki doğal ve kirlenmemiş ortamlardan geliyor. Profesör Doktor Toros, tozların şu an çok yoğun olmadığını, ülkede henüz yeryüzeyi düzeyine inmediğini, daha yukarı seviyede bulunduğunu aktararak bu nedenle çok fazla sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesine bakarak yağışlı günleri takip etmeleri gerektiğine dikkati çeken Toros, yağış alan bölgelerde pazara kadar toz taşınımıyla çamur oluşabileceğini anımsattı. Kentte bugün itibariyle puslu havanın da hakim olduğunu vurgulayan Toros, şunları kaydetti. Türkiye'de şu anda yüksek basınç alanı var. Yüksek basınç alanı olduğu zaman genelde rüzgar az olur. Yeryüzünde zaman zaman sis veya pus oluşabilir. Pus ve hava kirliliğini karıştırmamak gerekiyor. Evet, pus var. Hava kirliliğiyle karıştırmamak, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının hava kirliliği izleme sitesini takip etmek gerekiyor. Hava kirliliği değerlerine vatandaşın oradan bakması gerekiyor. İstanbul'daki pusu tozla karıştırıp acaba burada şu an toz mu soluyorum? diye düşünmesinler. Şu anda havadaki su buharı yani pus. Bunu da söylemekte fayda var. Toz taşınımı solunum yoluyla insanları rahatsız eder. Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Afrika ile Arabistan üzerinden gelen toz ve kumun atmosferin en üst tabakalarına kadar taşınabildiğini, rüzgarlarla birlikte Türkiye'yi etkilediğini, Yağışla beraber ise çamura dönüştüğünü ifade etti. Çön üzerinden gelen tozun mineral taşımasından dolayı faydası olduğunu dile getiren Özdemir, bakır ve çinko gibi mineralleri de taşır ama bunun akabinde gözle görülmeyecek kadar çok, mikro ölçekte olan toz taşınımı solunum yoluyla insanları rahatsız eder. Tabii ki astım ve koa hastası olanları olumsuz yönde etkileyecektir. Zaman zaman maalesef bu oluyor, dedi. Toz taşınmasının en çok bahar aylarında meydana geldiğini söyleyen Özdemir, şöyle devam etti. Bu mevsimde konvektif hareketler daha fazla oluyor. Yerin gündüz hızlı bir şekilde ısınması ve gece ani soğumayla birlikte bu konvektif hareketler de oluşabiliyor. Bu toz, yüksek seviyelere taşındığı için rüzgarlarıyla birlikte de ülkeler üzerine taşınıyor. Bu şekilde su damlacıklarıyla birleştiği için, Sisin alçak ve yüksek basıncın oluştuğu yerlerde de maalesef kirlilik olarak kendini gösterebiliyor. Meteoroloji mühendisi Özdemir, bugün İstanbul'da görülen sisle toz taşınımı da işin içine katılınca bunun havadaki kirlilik oranını arttırdığını, görüş mesafesine kısıtlama yapıp insan sağlığını olumsuz etkilediğini bildirdi. Özdemir, su canlılarının ve bitkilerin mineraller sayesinde bu durumdan olumlu etkilendiğini kaydederek solunum yolu rahatsızlığı olan hastaların ise toz taşınımının yoğun olduğu yerlerde maske takması gerektiğini sözlerine ekledi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu haberdeyiz ve diğer haberimize geçiyoruz. Finlandiya yolunda İsveç'siz mi devam edecek? Parlamento oturumu başladı değerli izleyenler. Rusya'nın en uzun kara sahip Avrupa ülkelerinden biri olan Finlandiya Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal sonrası güvenliğini sağlamamak için İsveç'in bir de uzun yıllar nötr kaldıkları Nato yönelik başvurusunda bulunmuştu. Fakat İsveç'ten daha az diplomatik engelle karşılaşan Helsinki yönetimi Nisan yanında yapılacak seçimlerden önce üyelikle ilgili adımlar atacağının sinyallerini verdi. Finlandiyalı mevkil, milletvekilleri NATO sözleşmesini kabul ettiklerini onaylayan yasa tasarısını ki Nisan'daki seçimler öncesinde parlamento'dan geçirmek üzere harekete geçti. Milletvekilleri tasarı üzerinden NATO Genel Sekreteri John Stonberg ülkeyi ziyaret ederek başbakan- Sanna Marim ve Cumhurbaşkanı sualli Nisto ile görüş, görüşeceği salı günü tartışacak. E, Tasarının çarşamba günü onaylanması bekleniyor ve kabul edilmesi halinde NATO üyelerinin onayının ardından Finlandiya yeni hükümet kurulmadan dahi harekete geçebilecek. Tasarının büyük bir engelle karşılaşmanın kabul edilmesi bekleniyor. Finlandiya en başından beri NATO'ya İsveç'le birlikte girmek istiyor fakat Alem Natal'ın bu adımı Helsinki'nin yola tek başına devam edeceğini şeklinde yorumlandınız. Euro Türkçedeki habere göre kanun tasarısı NATO üyelerinin onayının ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı'na imza için 3 ay süre tanınıyor. Otosüeli ittifakın Türkiye ve Macaristan haricindeki tüm üyeleri bu iki ülkenin Üyelik başvurularını onayladı. Işçeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki ülkenin NATO üyelik süreci ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeyle kullanmıştı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tutumu açıktır, şeffaftır. Her zaman söylüyoruz NATO için iki teddikten biri terörizmdir. Terörle ilgili endişelerimizin iki aday ülke tarafından karşılanması, e, karşı, karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkçası söyledi. Finlandiya'nın üyeliğine İsveç'ten daha doğrudur, baktığımız. İsveç yükümlülüklerini yerine getirmeden üyeliğine olay vermemiz mümkün değil." dedi. Bakan Çağçoğlu i̇sveç Finlandiya ile ilgili daimi me e mekanizmanın 3. toplantısının ise 9 Mart'ta düzenleneceğini açıkladı. Patatesin içine gül sapı yerleştirdi, bir hafta sonra baktığında gözlerine inanamadı. Muhteşem, potato kısa sürede bir tek gülü koca bir gül demetine dönüştürün, mutfak masasında duran güzel bir çiçek. Hi. My name is Emma. I am an American English voice. Well. Hi. Ha. Hi. Ha. Hi. Ha. hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Ha. Hi. Ha. Hi. Hi. hi Hola. Hola. Hola. Ciao. Ciao. Hello. Hello. Hello. Saluti. Hi. Hola. Hola. Привет. Привет. Привет. Привет. Hi. Hello. I'm David. Hallo. Hey, Ole. Ciao.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 Altın değerli dolar günü 18,88'e düşüşte. Euro 20, 20, 20, 21, 20 e düşüşte. Altın 11 e, 11.100 yükselişte. Borsa günü 5.837'de yükselişle, Bitcoin 23.500 ile günü yükselişte kapattılar. Bak, herhalde. Herhalde. Herhalde. Herhalde. Herhalde. Vatandaşın deprem sorusuna İmamoğlundan çok konuşulacak yanıt geldi. En az 15 yıl lazım dedi. Bağatılarda esnaf ve vatandaşı bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir vatandaşın olası depremle ilgili bütün siyasi siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür sorusuna verdiği yanı dikkat çekti. İmamoğlu bütün siyaseti bir yana bırakırsak bu iş ne kadar sürede çözülür sorusu üzerine İmamoğlu en az 15 yıl. Çünkü o 24 yıldır depremi konuşuruz bu şehirde ifade yerine kullandı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz KVKK ve kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz vatandaşın deprem sorusu. Vatandaşın deprem vatandaşın deprem sorusuna İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt. En az 15 yıl lazım. Bağcılar'da esnaf ve vatandaşlar bir araya geleni bey ve başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir vatandaşın olası depremle ilgili bütün siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. İmamoğlu bütün siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür sorusu üzerine İmanoğlu en az 15 yıl. Çünkü 24 yıldır depremi Bağcılar'da esnaf ve vatandaşla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmanoğlu'nun bir vatandaşın olası depremle ilgili bütün siyaseti bir yana bıraktı. İBB Başkanı Ekrem İmanoğlu, Bağcılar'da İBB Başkanı Ekrem İmanoğlu, Bağcılar'da esnafla ve vatandaş ile bir araya gelerek sohbet etti. Bir vatandaşın olası bir depremle ilgili bütün siyaseti bir yana bıraksak, bu iş ne kadar sürede çözülür sorusuna İmanoğlu, çok konuşulacak bir yanıt verdi. En az 15 yıl. Seferberlik başlatacaklarını söyleyen İmanoğlu, en az 15 yıl. Niye diyeceksin? Çünkü 24 yıldır depremi güçlü kalacağız, konuşacağız. Öte yandan ziyaret sırasında bir vatandaş ile İmanoğlu, İmanoğlu güçlü kalacağız, hayatta duracağız dimdik, konuşacağız. Bu süreci atlatmak zorundayız. Vatandaş, çocuklarımızın yanında siyaset konuşulmasını hiç arzu etmiyoruz. Ama öyle bir hale geldik ki gündemden kopamıyoruz. Onların konuşacağı başka şeyler olmalı hayatta. Ne oyun kaldı ne eğlenceleri kaldı. Bizim bu halimiz onlara yansıyor. O kadar üzülüyorum ki onlar adına. Sadece o psikolojiden, o havadan çıksınlar istiyorum. İmamoğlu, göz göze konuşabilmek, birbirini anlayabilmek, sizi dinlemek, yöneticinin ona fayda sunmayı başarabilmesi. O kadar iyi ve kültür merkezlerinde dersler verecek. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında karşılaştığı öğrencilerde üniversitelerin Ekrem İmanoğlu, Son dakika güncel vatandaşın deprem sorusuna iman olduğundan çok konuşulacak yanı. En az 15 yıl lazım son dakika. Bu haber Anka tarafından hazırlanmış olup habere son dakika kon tarafından hiçbir son dakika son dakika kon haber portalı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KVKK ve DDPV kapsamında toplanıp işlenir. Vatandaşın deprem sorusuna İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt. En az 15 yıl lazım son dakika. Vatandaşın deprem sorusuna İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt. En az 15 yıl lazım. Bağcılar'da esnaf ve vatandaşla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir vatandaşın olası depremle ilgili bütün siyaseti bir yana bıraksak bu iş ne kadar sürede çözülür sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. İmamoğlu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 Seferberlik başlatacaklarını söyleyen İmanoğlu en az 15 yıl. Niye diyeceksin? Çünkü 24 yıldır depremi konuşuyoruz bu şehirde. O hızla gitsek. Güçlü kalacağız. Konuşacağız. Öte yandan ziyaret sırasında bir vatandaş ile İmanoğlu arasında şu diyalog yaşandı. Vatandaş, ümitlerimizin taze kalması için kırıntı bile olsa ihtiyacımız var. İmamoğlu güçlü kalacağız. Hayatta bu süreci atlatmak zorundayız. Vatandaş çocuklarımızın İmamoğlu göz göze konuşabilmek. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında karşılaştığı öğrencilerde üniversitelerin kapatılmasından şikayet etti. İmamoğlu Farklı branşlarda Türkiye'nin önemli öğretim üyelerine kültür merkezlerinde ders verdireceğini söyleyerek öğrencileri katılmaya çağırdı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un, Bağcılar, Güncel, Son Dakika Son Dakika Güncel Vatandaşı Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi değerli izleyenler. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Liginde Şubat ayının en iyi futbolcusu oldu. Ronaldo 5 maçında 8 gol atıp 2 asiz üretmeyi başardı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi son dakika. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Liginde Şubat ayının en iyi futbolcusu oldu. Ronaldo, 5 lig maçında 8 gol atıp 2 asist üretmeyi başardı. Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo Readaloud web sayfası metnini sese dönüştürmek için metin oku. Readaloud web sayfası met. Readaloud web sayfası metnini sese dönüştür. Readaloud web sayfası metnini sese dön. Readaloud web sayfası metnini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan. Read aloud, web sayfası metnini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan bir Chrome ve Firefox uzantısıdır. Haber siteleri, bloglar, hayran kurguları, yayınlar, ders kitapları, okul ve kurs materyalleri dahil olmak üzere çeşitli web sitelerinde çalışır. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız.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 Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Liginde Şubat ayının futbolcusu seçildi. 38 yaşındaki Portekizli futbolcu bu süre zarfında Arabistan Liginde Alfa Peh takımına bir Almahda'ya dört damakada 3 üç gol attı. Beş maçta sekiz gol, Ronaldo altı avon müsabakasında da iki asiste imza attı. Cristiano Ronaldo, Alnas Esar forması altında 5'lik maçında 8 gol atıp 2 asist üreterek takımına katkıda bulundu. İlk maçında gol atamadı. İki defa takım arkadaşlarına gol pası veren 38 yaşındaki Yıldız futbolcu bir mücadelede sarı kart gördü. Alnas Esar ile ilk maçına 22 Ocak'ta çıkan Ronaldo, ektifata karşı gol sevinci yaşayamadı. Şubat ayında 2 asist. Şubat ayında 4 müsabakada görev alan Ronaldo sadece bir maçta gol atamadı. Gol atamadığı mücadelede ise 2 asist kaydetti. Suudi Arabistan Pro Lig Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Futbol, Spor, Son Dakika. Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da ayın futbolcusu seçildi, Son Dakika. Bu haber İhlas Merhaba izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com haber bülten sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemiz yer reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diye Hoşçakalın.